Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Kasım 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, geçtiğimiz ay başlayan tutulmalar döngüsü bu ayda devam ediyor. Burada özellikle 2 ve 8 hattında parasal konular, ödemeler, borçlar, başkalarıyla ilgili değer algısı noktalarında kadersel dönüm noktalarından geçiyorsunuz açıkçası, ee, özellikle bu ay meydana gelecek olan ay tutulması ile beraber bu konular biraz netliğe kavuşmaya başlayacak ve aynı zamanda e, yavaş yavaş bizleri yeni yıla hazırlayan bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Evet videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşan veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini sunabilirler. Böylece aramızdaki alma verme dengesini sağlamış oluruz. Videoları beğenebilir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Yine aşağıdan Telegram grubumuza üye olabilir ve beni Instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Dedikten sonra hemen Kasım ayı gündemine geçmek istiyorum. Kasım ayı gündemine geçmeden önce 30 Ekim tarihinde Mars Retrosu başlıyor demiştik. 25 derece ikizler burcunda Mars Retro harekete başladı. Ee, sizin 3. evinizde. Mars Retrosu'na dair bir video paylaştım ama kısaca anlatacak olursak özellikle iletişim konularında kendinizi ve benliğinizi ortaya koyarken daha dikkatli olmanız gereken bir aydasınız sevgili koçlar. Yakın çevrenizle ilgili bazen yanlış anlaşılmalar, sorunlar, iletişim problemleri yaşanabilir. Bir şey alırken yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler, keza trafikte çalışmalar. Karşılaşacağınız durumlar yine araç alımı ile satımı ile alakalı konularda daha temkinli olması gereken bir e, aya giriş yapıyor olacaksınız. 8 Kasım tarihinde boğa burcunda tam bir ay tutulması yaşanacak. 15 derece boğa burcunda yaşanacak. 15-16 derece boğa burcunda yaşanacak bu tutulma. uranüsyen bir tutulma. Ve öncesinde 6 Kasım tarihinde Venüs Uranüs karşıtlığı, 7 Kasım'da Venüs Satürn karesi, 9 Kasım'da Merkür Uranüs karşıtlığı, yine Güneş Uranüs karşıtlığı gibi e, enerjilerin arasında sıkışmış bir tutulma ve hepsi tutulma üzerinde etkili e, gökyüzü etkileşimleri arkadaşlar. Yani görüldüğü üzere Uranüs'ün e, oldukça sert kontakları var bu tutulma ile ilgili olarak. Ee, bu tutulma sizin haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Ee, Uranüsyan bir etkide barındırdığını söyledik. Demek ki özellikle mali konular, parasal konular, kazançlarla ilgili temalar noktasında kritik bir süreçtesiniz. Yani gelirlerinizle ilgili çok ani bir değişim olabilir. Aniden işten çıkabilirsiniz. Aniden büyük bir harcama yapmanız gerekebilir. Ee, kendi değerinizi sorguladığınız esnada kendinizle alakalı büyük bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Burada tabi 8. ev hatta da gerilimde. Yani belki başkalarına bir destek olma durumu söz konusu olabilecek gibi bir borcu ödemek adına girişilen yeni bir iş olabilir. Ek bir gelir elde etme imkanı yakalamak zorunda kalabilirsiniz. Eğer işinizle alakalı sorun yaşıyorsanız hemen alternatif bir çözüm yolu bulmanız gerekebilir. Yine ikili ilişkilerde ortaya çıkan bir kriz sonucunda e, hemen bir çözüm bir yolu bulmak, inisiyatifi elinize almak zorunda kalacağınız durumlarda olabilir. E, tutulmaya dair daha kapsamlı bir video paylaşacağım arkadaşlar. Lütfen kanalıma bir göz atın. Hem yıllık yorumlar hem diğer bütün gökyüzü etkileşimleri mevcut. Ama özellikle kendi kaynaklarınızı doğru bir şekilde bu tutulmayla beraber yönetebilmiş olmanız gerekiyor. E, bu uyarıyı da şimdiden yapalım. Evet 10 Kasım sonrası gökyüzünde çok keyifli etkileşimler var esasında. Ee, Venüs-Neptün üçgeni özellikle bu krizi süreci toparlamak adına ilahi bir destek, ilahi bir e, yörünge içerisinde olduğunuzu gösterecektir. Keza 12-13 Kasım tarihlerinde yine Merkür-Neptün üçgeni, Venüs-Pluto, 60'lı gibi etkileşimler 8. eve yine destek atıyorlar belki birçoğunuz yeni bir işe gireceksiniz belki otorite konumundaki bir kişi tarafından destekleneceksiniz ama özellikle manevi enerjinin çok yoğun olacağını söyleyebilirim yani ne düşünüyorsanız ne istiyorsanız ne için dua ediyorsanız neyi hayal ediyorsanız bunları hayatınıza kolaylıkla çekebileceksiniz bu nedenle düşüncelerinizi ettiğiniz dualara ekstra dikkat etmeniz gereken bir ay olacak özellikle burada 10 ila 16 Kasım aralığı gerçekten ayın ilk kısmında yaşanan sorunları, sıkıntıları, krizleri çözebilmek adına büyük ilahi fırsatları da sizler için sağlayacak gibi gözüküyor. 15 Kasım tarihi özel bir tarih oldukça keyifli gökyüzü etkileşimleri var. Merkür ve Plüto arasında, Güneş ve Neptün arasında özellikle Burada 22-28 derece akrep ve 22-28 derece balık hattında meydana gelen yerleşimler. Keza 8. evinizden, 12. evinizden ve 10. evinizden destek görünümleri var size. Burada özellikle bu ay itibariyle belki birçoğunuz bir kredi imkanı yakalayabilir. Eşin mali durumuyla alakalı pozitif gelişmeler yaşanabilir. Size destek olan, sizin yanınızda olan, size güç ve enerji verme niyeti olan insanlarla karşılaşabilirsiniz. İşinizle alakalı sıkıntı yaşıyorsanız belki yeni bir iş teklifi gelebilir. Kendinize olan değerinizle alakalı sorunlar yaşıyorsanız, belki birçoğunuz belki sağlık sorunları yaşıyor, ameliyat veya operasyon gündemleri var. Özellikle siz sevgili koç burçları için bu tarihlerde ameliyat ve operasyona dair de Şanslı etkileşimler var tabii ki kişisel doğum haritalarınız müstesna olmak üzere kendinizi yeniden dönüştürmek, yeniden doğmak, krizin içinden sapa sağlam çıkmak gibi temalar bu tarihlerde mümkün. Özellikle ruhsal anlamda büyük bir farkındalık ve uyanış yaşayabilirsiniz. Rüyalar ve sezgiler yoluyla çok güzel mesajlar alabilirsiniz. Geçmişte kalan kimseler size tekrar destek olmak için gelebilir. Bunlar tabii ki ihtimallerimiz. Sizi destekleyen, sizin yanınızda olan soyut anlamda veya somut anlamda manevi veya maddi değerlerin, insanların e, ilahi sistemin olduğunu fark edebileceğiniz tarihler çok keyifli. Tabii ki eğer haritanızda e, bu derecelerde tetiklenme yaşıyorsa. 16 Kasım tarihinde Venüs yay burcu geçişine başlıyor. Venüs'ün yay burcuna geçmesiyle beraber özellikle gündeminiz biraz daha 9. ev konuları, seyahatler, eğitimler, yeni öğretiler, yeni yerler, yeni insanlar, belki uzak mesafe ilişkileri, belki de yeni bir yöntemle para kazanma fikirleri aktif olacak gibi gözüküyor. 17 Kasım tarihine geldiğimizde ise Merkür'de yay burcuna geçiyor. İşte burada artık... 8. evin o krizi sürecini şifalandırdıktan sonra 9. eve doğru giden bir aktivasyon söz konusu. Belki birçoğunuz bir seyahat planı yapabilirsiniz. Belki birçoğunuz sosyal medya kanallarıyla veya uluslararası platformlarla ilgili işler ve projelerle ilgilenebilir. Yargısal süreçleriniz varsa bu konular gündeme gelebilir. Hakkınızı daha çok arayacağınız, yeni insanlar tanıyacağınız, yeni kültürler keşfedeceğiniz bir süreçte Aktiv olacak gibi gözüküyor. 19 Kasım tarihine geldiğimizde Mars Retrosu videosunda bahsetmiş olduğum gibi Mars Neptün karesi kesinleşecek. 22 derece ikizler ve 22 derece balık burcunda kesinleşme yaşanacak ve sizin haritanızın 3-12 hattında. Aslında bizler zaten Mars Neptün karesinin etkisi altındayız şu an hali hazırda ama bu tarihlerde tam görünüm tam derece. Etkileşim yaşanacağı için özellikle enerjilerin yoğun olduğu tarihler diyebiliriz. Mars-Neptün karesi özellikle alacağınız haberler, size yapılan teklifler, görüşmeleriniz, konuşmalarınız, kararlarınız noktasında bazı yanılsamalar ve belirsizlikler içerisinde olabileceğinizi gösteriyor. Yani size bir teklif sunuluyor olabilir, arkasında farklı bir niyet olabilir, siz bir karar alabilirsiniz ama aslında onu istemiyor olabilirsiniz, o kararı alelacele alıyor olabilirsiniz gibi alanlarda özellikle e, algılarla ilgili konularda biraz daha temkinli yaklaşılması gereken e, süreçlerin ve yeni atılacak adımların enine boyuna değerlendirilmesi gereken bir e, gündem aslında Mars Neptün Karısı. Evet, devam ettiğimde 22 Kasım tarihinde Güneş'in yay burcu transiti başlıyor. Güneş'in, Merkür'ün, Venüs'ün de yay burcu geçişiyle beraber artık gündemimiz daha ziyade 9. konuları. Dediğim gibi bir keşif, bir macera sürecine merhaba diyorsunuz. Zaten akabinde 24 Kasım tarihinde de yay burcunun 1 derecesinde bir yeni ay yaşanacak. Özellikle 1 derecede meydana geldiği için bu yeni bir başlangıç sıfırdan ve taze enerjilerle bir mevzuya başlamak Bununla alakalı heyecan geliştirmek gibi yorumlanabilir. Burada belki birçoğunuzun taşınma, çevre değiştirme, şehir veya ülke değiştirme gibi gündemleri olabilir. Bir dava açmak, hakkınızı aramak temaları gündeme gelebilir. Aynı zamanda yeni bir öğretiyi hayatınıza entegre etmek veya yeni bir yola girmek, inançlarınızı gözden geçirmek, inançlarınızla alakalı yeni yolculuklar yapmak adına da oldukça aktif bir süreç olacaktır. 24 Kasım'da aynı zamanda Jüpiter retrosu bitiyor ve Jüpiter 28 derece balık burcuna tekrar üstü başlıyor. Aslında yine e, bu konuyu da detaylı bir şekilde aktarmıştım arkadaşlar. E, burada Mayıs aylarına bir vurgumuz var. Özellikle ne istediniz, neyi düşündünüz hayatınıza çektiniz, geçmişinizle alakalı hangi konuyla yüzleştiniz, belki yurt dışı veya uzak diyarlarla ilgili olarak e, hangi fırsatları kaçırdınız, bunlarla yeniden yüzleşeceğiniz bir e, süreçten bahsedebiliriz. Evet ayın sonuna doğru geldiğimizde özellikle 28 Kasım tarihinde Mars Satürn üçgeni bizleri destekliyor. E, hayalleriniz ve hedefleriniz için yeni adımlar atılabilir. E, yeni yollara girilebilir. halihazırda hazırda Mars Neptün karesi etkin olsa da artık kalıcı başlangıçlar için cesaret göstereceğiniz bir süreç var. Ve 30 Kasım tarihinde Merkür Satürn arasında yine destekleyici bir görünüm. Burada belki bir seyahat planı, belki dostlarınızla yapacağınız bir plan, program, belki yeni bir proje için bir araya geleceğiniz yeni insanlar hayatınıza dahil olmaya başlayacak. Tabii ki biraz da sizin çabalarınızla. Evet, ayın gündemi bu şekildeydi sevgili koç burçları. Umarım güzel, umutlu, sağlıklı, bereketli bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Özellikle tutulmalar süreciyle, güneş tutulmasıyla, Ekim ayı itibariyle yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve bu aydan da beklentilerinizi danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.